Başkan siz abi. eşitsiniz Görüşürüz. ama siz yaşayan şeyler Eşit var biz, ben farkındayım. Siz Burası, Aynen. burası Aynen. Siirt valisinin babasının Aynen. çiftliği Aynen. değil. Elmişin valisi olmak lütfen. zorunda Siirt valisi. L Herkes lütfen var. öyle konuşmayın lütfen. Hepimizin valisi. Öyle bir şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Dün 50 Aynen. tane yolu kapattınız. Kim herhangi itiraz ettik? Biz hangi itiraz ettik? Konuşun. Halen biliyorsunuz. O tamam. mu bekleyin saniye. Şimdi alalım. ne var ki her şey çözülür. Çözülecek tabii ki. ne Tamam. daha doğru yani. ya burayı bize verecek. Başka ihtimal yok. Bakın. Ben başka hiçbir ihtimal tartışmıyorum. Görüşülür, müzakere yapılır tabii ki. Tabii ki konuşuyoruz. Üç gündür bunu aşamıyoruz. Siirt valisi emrivaki yapıyor bize. Hayır, Biz bu emrivakiye boyun eğmeyeceğiz. Hayır, böyle böyle bir yani. şey yok. Bütün partilere işimde hesap edeyim. Böyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Kabul günden beri maksat değil. Genel merkez. Başkanı da burada. Bir iki nedenimiz var. Bir dakika sen. Bir dakika. Geliyor müdürümüz. Şimdi konuşursunuz gereği nece yapılır? Bakın ben Ama bu gerginliğe gerek Bakın yok. Bakın ben gerginlik çıkarmıyorum. Ne biz kadar yapıyorum. sakin olduğumu en iyisi yırtın güvenlik şubesi biliyor. Tabii ki Tabii biliyoruz. Biz da bütün da partilerle da. görüşüyoruz. Ama Tabii da, ki biliyoruz. Buradan yani. sizi aşan şeyler şey. var. Biz şimdi. farkındayız. Buna boyun Lütfen. eğmeyeceğiz. Şimdi gelsin. Lütfen. Bunu bütün şimdi. sihir böyle bilsin. Lütfen. Geliyor. Karşınızda seçim çalışması Lütfen. yapıyorlar. Her türlü engelleme yapıyorlar. Bakın boyun eğmeyeceğiz buna. Bunu herkes böyle.